Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yenem Çetin pek Asku 2 ile bu hafta normalde sadece karantinada gönderilen devlet yardım kolisinin açılımını yapacaktık. Ancak e, birkaç tane böyle çok çok çok hoşuma giden soru geldi ve bu soruları da cevapsız bırakmak istemediğim için ikinci bir çekim yaptım. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi şöyle bir, ilk soru karantinada gelen kutunun içinde neler var? Bu sorunun cevabını bu videoda izleyebilirsiniz. Bittikten sonra görüşürüz. Kutunda ne var? sorusunu cevaplıyorum. <gülüyor> Şöyle, biz şu an karantinada olduğumuz için ki bugün karantinamızın 9. günü. Karantinada bize e, devlet tarafından gönderilen bir kutu geliyor böyle. Kutuyu açacağım şimdi. ne olduğunu ben pek bilmiyorum. Ama ım, diğer Koreli, normalde Kore'de yaşayan insanlara gönderilenlerin ne olduğunu biliyorum ya. Yani. Onların içinde ne var? Onlardan haberim var. Açıl susam. Açıl. Bu ne Açamadık bir türlü. Ne oldu? edin yazan bir adet kağıt. <gülüyor> en önemlisi buydu falan diyormuş hmm. Şöyle şuradan da göstereyim. Şöyle bir paket içinde dezenfektan, ateş ölçer ve maske var. KF-95 %95 koruyucu 10 tane varmış içinde. Bu maske var. Bir tane de dezenfektaj jel var. Bir tane de ateş ölçer, bildiğiniz ateş ölçer ya yani. bu var. Sonra bize bir adet çalıştığımdan emin olmadım. Bizimkilerle göre güzel kokan. <gülüyor> Gerçekten dezenfekten gelmiş. Ondan sonra bilgilendirme. Ya, burada normalde kendi adımızı falan yazmamız gerekiyor ama şu anda ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. İmzamızı falan istiyorlar. Ya, bunu aldığınıza dair. Kornacığıma bir adet. Bir adet. Gerçekten. Çöp müşeli. Yani tuvalet çabınızdan tutun. Yediğiniz içtiğiniz her şeye kadar. Onları bu çöp dışında başka hiçbir şey atamıyorsunuz. Normalde Güney Kore'de çok sistemi biraz farklı. Mesela plastik bir tabakta yemek yediyseniz plastik tabağınızı yıkayıp da çöpe atmanız gerekiyor. Ya da su şişesini ayrı kapağını ayrı şekilde ya da Kutuyu ayrı, camı ayrı, hepsini ayrı ayrı ayıştırarak ve temizleyerek atmanız gerekiyor. Biz hepsini birleşik atabiliyoruz şu an bu poşet sayesinde. Neden? Çünkü kullanamayacak. Kıs madde, biz. Onun dışında ne gelmiş? Bakalım. Bibigo, Stagol Container. Soğan çorbası sanırım. Kendisi soğan çorbası. Böyle. Bir, bir tane şuraya koyalım. sonra aynı çorbadan bir tane daha. Ve aynı çorbadan bir tane daha. Üç tane Sanırım ne olduğunu tam şu an tam olarak göremiyorum ama ıspanak çorbası gelmiş. Şunu şuradan kaldırıyorum. Ama şu kadar olsun. Onun dışında oh. 9 paket Yosun gelmiş arkadaşım. Bu bildiğiniz yosun. diyor. Ya yani Bu pilav da var. Muhtemelen pilav için göndermiş. Pilavı kuru kuru yemeyelim diye vermişler bize bunu. Çünkü bayağı pilav var. Bunlar neyse pilav. Dönüz pilav yani. Pilavlardan 4 6 On iki tane, iki tane pilav koymuşlar bu şekilde. İki pilav, yani altı gün kaldı diye 12 iki tane pilav koymuşlar resim. Sailor, Taeyong, Taeyong, bu bildiğiniz Taeyong mu ya? Mint. Bunun tadı normalde bildiğim kadarıyla bizim asla böyle bayramlarda yiyip de bayramlarda herkesin bayram şekeri tabağında olup da yemediği o sütlü ülke çünkü şekerler var ya kahverengi ona benziyor oldu. O yüzden çok da lezzetli olduğunu söyleyeceğim. Tamam bakalım. Oş. Ayşşşş. koptu. Söyle. Söz öpürerim. Kornacım o. Bibi bu. Talbek çok, Suçok. Talbek suçok. Lapa. Pirinçli, tavuklu, sebzeli bir lapa. Böyle hastaların falan yediği bir lapa bu benim sanırım. Bunun tabağı çok iyiymiş yalnız Hem tabağı çok iyi hem de bunun şeyi de var. İçinde kaşı da var. Bunu açınca göstereceğim. Şunu açamadım ama. İki tane... Dünyanın en en en lezzetsiz ton balığı birisi bu, bulgogili ton balığı. Yani bundan daha kötü bir şey yedin mi diye sorun çok nadir. Bu ondan daha kötü. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum onunla ilgili. Ve bu da vejetaryen ton balığı. Ya sadece sebze var vejetaryen dedi. Vejetaryen ton balığı diye bir şey olamaz. Ton balığı vejetaryen değil çünkü. O sen atada dur. Sonra Kore'nin en meşhur herkesin bildiği acı ramenlerinden gelmiş. Şimdi ramen. şimdi ramen baya meşhur bu arada. Hani bilmeyen kimse olduğunu zannetmiyorum. Ondan söylemeye gerek yok. Bunlardan bir, iki, üç paket yani on beş tane göndermişler. Her gün bir tane yediymiş herhalde. Tam 15 tane göndermişler ama en büyük mantıksızlık şu. Kup olarak göndermemişler. Yani biz şu an yemek pişirebilmek için tencereye sahip değiliz. Tenceremizin olmadığı halde bize bunları göndermesi çok da mantıklı değil. Ya Eğer yurtta kalacaksanız çok mantıklı değil. Tencere olmayan yemek gelmesi size. Kim pişirecek? Ah. Sonra buraya gel. Sonracımı... Ota gibi. Cajam soslu et. Cajam soslu et. iki tane. Bunlar cajamlı olanlar. Bunlar da üç tane de köreli gelmiş. Bunları da şey olarak göndermişler. Ya, pilav gönderdik. Pilavı boş boş yeme. Onun yanına böyle iki kaşık koyuver, karıştırıver. Bunlar direkt böyle şey atıp atıtabiliyorsunuz ya. Açayım mı? Açabilirsem. Şurada. Açma yeri yapsanıza şuna. Aynen. Şu şekilde. Böyle içi cıvık cıvık. Böyle şey olur ya buz torbası olur ya. Buz torbası erir. Alnınızdan alırsınız falan. O buz torbası erir. Aynı onun gibi. Böyle cıvık cıvık. Soslu bir şey. Bunu böyle atıyorsunuz. 2 dakikaya da 3 dakika. Eğer şeyse mikrodalgada 2 dakika, tencerede de 3 dakika pişiriyorsunuz falan. Genel tencere olmadığı için. En azından mikrodalga var. Yani söylüyoruz bizim yerimize gidip mikrodalgada ısıtıyorlar. Öyle bir şans var. Bu da öyle bir şey. Köyü de pek sevdiğimi söyleyemem. Onun dışında bir de... Şu şöyle indireyim bir... Gereksiz yer kaplamasın. Onun dışında bir de bu gördüğünüz 8, 4, 8, 12, 16 şişet var. 20 su göndermişler bize. Ben yine matematik olarak bu da, da iptal olduğum için çaktırmamaya çalışıyorum. Başka da bir şey yok. Yani şöyle, normalde Korelilere gelenlerin içinde hmm, tatlısı var. İşte kahvaltıda yiyebileceği Böyle atıştırmalıkları var vesaire vesaire tarzı daha böyle bir tık büyük koli gönderiyorlar. Hatta onun sponsoru da sanırım Samsung'tu. O yüzden daha şey, ha, kapsamlı. Yani onlara bizimki kadar çok ramen gitmiyor mesela. Onun yerine kahvaltılık ya da tatlı işte böyle bilmem şekerli falan şeyler de gönderiliyor. Bizim için bunu göndermeleri bile bence gayet tatlı bir jest. çıkanlar böyle arkadaşlar. Ben onu çektiğim gün sadece onu yayınlamayı planlamıştım ama güzel sorular görünce kıramadım tabii ki de. O yüzden devam ediyorum ikinci soruyla. İkinci soruda şuymuş: ee, Domuz ürünleri içeriyor mu? Eğer diyecekler domuz ürünleri içeriyorsa nasıl ayırt edebiliriz? Buna örnek olarak Shin rameni vermek istiyorum. Şimdi Shin Ramen'in içinde bir ve ikinci yıldız olarak işaretledim onları buraya. Ee, sarı olarak belirtmişler. Bu sarı ibare edilen yerlerde şu yazıyor. Dejikogi. Yani domuz eti. İçinde açık ve net bir şekilde denmiş ki domuz eti içerir. Sonra paketini açtığınız zaman paketin içerisinde de şey yazıyor. Hani bu ürün hazırlanırken ee, domuz eti, işte ahtaput e, balık ürünleri, işte tavuk ürünleri bu ürünlerle birlikte harmanlanmıştır. Yani bu demek oluyor ki bu ürünler e, helal damgası olan ürünler değildir. Size bunu başında söylüyor. Hatta alerjiniz olabilir diye bunların hepsi sarı ibare edilmiş. Onun dışında sadece bu e, sorun değil. İkinci bir şey de var. E, pişirildiğinde harmanlandığı şey e, tencere, tava, makina işte bıçak, kaşık bunların temizlenmediğini de söylüyor size. Yani eğer bir tanesine alerjiniz varsa bu sizin için yeni büyük bir sorun yaratabilir. O yüzden e, biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bunu anlamak için içinde teci yazanlara bakmanız yeterli. Eğer teci yazısı geçiyorsa bizim için yani Müslüman bir ülke için haram anlamına geliyor. Benim için değil de Müslüman bir ülke için haram anlamına geliyor. O yüzden tüketmemeniz gerekiyor. Şin ramenler ve şin ramen dışında hemen hemen çoğu yemek hepsi domuz ürünü içeriyor. Hatta Sadece yemek değil, jelibon gibi atıştırmalık ürünlerde de jelatin kullanıldığı için, domuz jelatini kullanıldığı için onların da haram helal olmadığını söyleyebilirim. Haram olmadığını cümle biraz yanlış oldu, bu yüzden özür diliyorum. Ee, peki tavuk eti olduğunu nasıl anlarız? Ya mesela dal kogi dediği zaman, bunların nasıl yazıldıklarını şuraya bir yerlere koyarım, altyazı koyarım muhtemelen, dal kogi yazan yazıyorsa eğer bu tavuk eti anlamına geliyor. İşte su kogi yazıyorsa bu işte sığır eti anlamına geliyor. Dijikogi yazıyorsa işte bu domuz eti olduğu anlamına geliyor. Bunların ayrımlarına birkaç tanesini bilseniz detaylı sizin için ama yemek zevkine daha sonra gireceğim ye bölümünde. Görüşmek üzere. Neye görüşmek üzere? Burada ne saçmaladım şu an? Beyin yanıyor böyle pat pat pat pat içerde savaş oluyor. Ee, üçüncü sıraya geçiyorum. Ne? Görüşmek üzere yani. <gülüyor> Patlıyor kafamın içinde değil mi? Bütün de, şey oda yıkılmak üzere şu an. <gülüyor> üçüncü soruda şu. Karantina nasıl geçiyor? Karantina nasıl geçtiği ilgili size gelen küçük böyle minicik bir fragman koyacağım. Spor yapıyorum, yemek yiyorum, duşa giriyorum, yatıyorum. Alerji oldu suratım, onunla uğraşıyorum. Yani neden alerji olduğunu henüz bilmediğim için ki milyonlarca isilik çıktı suratımda. Ne yapacağımı da biliyorum. Öyle takılıyoruz yani gün içinde bütün gün sıkılarak geçiyor yani. kutusuna para ödüyor musun? Hayır, karantinaya ya da karantina kutusuna ben para ödemiyorum. Ama bu benim için geçerli. Diğer insanlar için geçerli mi değil mi? O konuda hiçbir fikrim yok. Yani şöyle söyleyecek olursak, ben yurtta kalmak için geldiğim için ve benim üniversitemin karantina anlaşması olduğu için ben yurtta kalırken bir para ödemiyorum ekstra. Devlet de bana bunu yardım paketi olarak zaten destek olarak gönderiyor. 15 gün boyunca aç kalmayayım ya da işte dışarı çıkamıyorum diye gönderiyor. O yüzden iki sırada de para ödemiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela başka gelenler için eğer ateşiniz mesela yüksek çıkarsa, 37,5'un üstünde çıkarsa siz de devletin karantina al alma hakkı var. Ve aldığı karantinada Ramadan Otel diye bir otelde kaldığınız için de 2000 dolar gibi bir paraya denk geliyor 14 gün boyunca. Bu bayağı yüksek bir meblağ. Bu sadece ateşiniz olduğu için değil. Kalacağınız yer kanıtlanamazsa da gidip kalmanız gereken bir yer. O yüzden eğer buraya gelecekseniz yakın zaman içerisinde ya da işte uzun dönem 6 aylık bir eğitim için vesaire işte 2 yıllık bir eğitim için falan gelecekseniz ve kalacak yeriniz yoksa kalacak yerinizi Airbnb'den tuttuğunuz bir evde işte 20 günlüğüne tuttuğunuz bir evde gösterebilirsiniz. O zaman sizin için sorun olmuyor. En azından 2000 dolar ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olursunuz. Diye düşünüyorum. Yani Kore vatandaşları zaten kendilerinin kalacakları stüdyolar işte kendi aile evleri vesaire şeyler olduğu için çok bir sorun yaşamıyor. Ama öğrenciler dışarıdan gelenler bu konuda ne yapacağız? işte 2000 dolar nasıl ödeyeceğiz? Ödemek zorunda mıyız? Gibi sorularda gerçekten ee, böyle birçok kez geldiği için cevaplamak istedim. Eğer bir an tuttuğunuz odada kalabiliyorsunuz. Hatta orada tuttuğunuz odada üç kişi beraber gelirseniz üç kişi de beraber kalabiliyor musunuz diye duydum. Ama bu konuda kesin bir bilgim olmadığı için bir şey söylemek de benim için doğru olmaz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu son soru olacak. Çok uzun bir soru. <gülüyor> o yüzden soruyu okuyacağım. Hatta cevabını da okumayı planlıyorum. Turistik olarak Kore'ye gelebilir miyiz? Aslında bu sorunun tamamı şöyle. 6 aydan kısa vizesi olanlar genelde nadir alınıyor dedin. Benim bildiğim 90 güne kadar turistik amaçlı gezilerde Güney Kore Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Hatta Japonya'da 90 güne kadar Türklerden vize istemiyordu ancak. Ekim 22... Yok, Ekim 2020 ta... Ah! Ekim 2020 ne ya? Ekim 2020 Japonya itibariyle... ee, Japonya'da vize istemeye başladı. Bunun sebebi de Covid önlemi. Güney Kore ülkesine gelecek olan turistik seyahatleri tamamen de yasakladı. Aslında doğru söylüyorsun. Yani tamamen yasakladı diye bir şey söz konusu olsaydı ben zaten şu an burada olamazdım. İlk başta geçen sene geleceğimde tamamen gelemiyordum. Ama şu an buradayım yani artık biraz daha e, esnek olduğu söylenebilir. Esnekten kastım şu işte eğitimle, işte okulla, işte işle vesaire tarzı geliyorsanız gelmeniz bir tık daha kolay. Ama turistik amaçla geliyorsanız o gene zor. Şimdi şöyle önce size bizim anlaşmamızı söyleyeyim. Bizim 25 Şubat 1979 tarihinde imza karşılıklı imzaladığımız bir anlaşma var Güney Kore ile aramızda. O da şu... Vize muafiyeti anlaşmasına göre resmi ve umumi mahsus pasaport hamileri olan Türk vatandaşları turizm, transfer ya da iş seyahatı maksadıyla yapacakları karşılıklı ziyaretlerde vizeden muaf olarak 90 güne kadar ikamet edebilmektedirler. Vize, vize muafiyeti Kore'ye turistik veya ticari amaçları dışında çalışma, öğrencilik ve benzeri yapılacak seyahatler için geçerli değildir. Kore vize bilgi işlem sayfasını size aşağı bırakacağım. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Ee, burada... Aynı sayfaya girdiğiniz zaman şöyle bir ibare var. Kırmızı puntolarla belirtilmiş bu. Covid-19 ile mücadele kapsamında vize muafiyet sözleşmesi ve vizesiz giriş kuralı geçici olarak durdurulmuştur. Bu yüzden şu an belli vizeler dışında turizm amaçlı vize başvurusu, arkadaş, aile veya akraba ziyareti gibi çoğu ziyaret türü kısıtlanmıştır. Yani şu an anlayacağınız üzere sanırım Japonya ile hemen hemen aynı vize durumuna sahip. Çünkü ben buraya geldiğimde Japonya'ya gidelim, arkadaşım var orada bir tane onu görürüm diyordum. Ama Türk vatandaşı olarak Japonya zaten gidemiyorum ki Kore vatandaşlar da gidemiyor öyle bir şey yaptım. Ee, gidemediği için e, vizenin hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum. Japonya nasılsa bizimki de öyle. Ya bizimki de ya Kore nasıl bir sahiplenmek, bu nasıl bir sahiplenme şekli. Yani burada bulunduğum yerde e, Türklere aynı şeyi gösteriyorlar Japonya'yla demek istemiştim. Yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın. Diğer ülkelerin karantina ve PCR testi için gene aşağı link bırakacağım. Bütün ülkelerin günce, güncel durumlarını o linkten görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.